Selam Terazi arkadaşlarım. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili Teraziler nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Zaten artık son aydayız sevgili canlar. Çok fazla ben son ayı dikkate almam. Önümüzdeki yılı merak ederim sevgili arkadaşlarım sizler için. Adaletin Terazileri Aralık ayı genel yorumu yapacağım. Kahvem, tarotum, melek kartım derken şöyle bir çekip gideceğim karşınızdan ama öncesinde tabii ki tanıtım yapmak durumundayım. Aşk hayatınızın da bunun bunları yükledikten sonra bunun yüklemesi bittikten sonra sevgili arkadaşlarım aralık ayı yıllık oraya da yüklenilecek daha şu anda yüklemedim sevgili arkadaşlar terazi arkadaşlarım çay falı aşk hayatınız kanalıma da bekliyorum bilmeyen arkadaşlarım için oraya da aboneliği bekliyorum buraya da bekliyorum benim oldum her yere terazilerim bekliyorum çünkü hava gruplarının sıralamasında teraziyle ben yan yanayım çok iyi anlaşıyoruz Değil mi sevgili arkadaşlarım bizler kılıcız ve havayız neymişiz ben kovayım sizler terazisiniz şimdi ne yapıyoruz çayfalı aşk hayatınız kanalıma aboneliğe bekliyorum izlemenizi öneriyorum buraya da bekliyorum benim olduğum her yere benim narin terazilerimi ve en iyi anlaştığım insanları bekliyorum terazi arkadaşlarımızı aralık ayında neler bekliyormuş derken aman efendim kem gözleri de atamadık değil mi ama iyidir böyle oldu iyidir Oh, bu nazarın olması iyidir sevgili arkadaşlarım. Sevgili teraziciklerim çok temiz yollarınız çıkmış. Nazarın olduğu niçin iyidir biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Bal yapmayan arıyı kim ister? Örneğin meyve vermeyen ağaca kim taş atar? Hiç kimse. Bu nazarın olması doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Bitti bu kadar. Okuruz üfleriz biz onu atmasını biliriz. Çok temiz yollarınız çıkmış. Aralık tabi aralık yorumu. Bir, bir aylık yorum. Sevgili arkadaşlar daha sonra yıllıklar da karşınızda olacak. İnşallah kısmet olursa tabi yarına çıkmaya kısmetimiz zamanımız var mı senedimiz var mı yok onu Allah biliyor. Ömrüm varsa onu da yükleyeceğiz. Çok temiz yollarınız çıkmış. Evet. Güzel iş anlaşmaları, hmm, güzel yılbaşı eğlenceleri, valla böyle oh ne güzel eğleniyor. Benim terazi arkadaşlarım, sevgili arkadaşlar. Oh, şöyle bir bakalım, ay çok güzel dev bir kuşunuz geldi gelecek. Konmuş bile hatta burnunuzun dibine konmuş da haberiniz yok. Sevgili teraziler, adaletin terazileri çok güzel kuşlar çok kuşlarınız var çok haberler alacaksınız siz aralık ayı içerisinde sevgili terazi arkadaşlarım temiz yanlış anlamayın olumlu ya da olumsuz çok haberler alacaksınız şimdi ben burada terazi burcuna bakıyorum değil mi binlerce milyonlarca terazi var herkes iyi haber alabilir mi Tabii ki yıkımlı haberler de var yanlış anlamayın canlar ne gerekiyorsa onu söylemek durumundayım ama onun dışında Güzel işleriniz, güçleriniz, kariyeriniz falan güzel gidiyor. Yalnız iş hayatı madem gözüme takıldı önce iş hayatından giriş yapalım. Çünkü benim gözüme ne takılırsa ben oradan girerim. Fark etmiyor sevgili arkadaşlar. İş hayatında zaten dikkatliler. Sevgili terazi arkadaşlarım dikkatliler fakat yine de dikkatli olmanızı öneriyorum. Uf, düşmanlarınız var, sizin de düşmanlarınız var. iş hayatında sevgili teraziler... Nasıl diyeyim kandırmalar var düşmanlar çıkmış kediler çıkmış iş hayatınızda dost bildiğiniz ya beraber çalıştığınız ortaklarınız yanlış anlaşılmasın patronlar vesaire işte zam yapacağım der yapmaz yani yalanlar dolanlar bu tür şeyler olmuş vaziyet görülüyor ki bunlar da olacak geçmişte de olmuş olmaya da devam edecek görülüyor. %70'iniz dikkatli geçmişten dolayı geçmişten yara almış iş hayatlarında sevgili terazi arkadaşlarım son derece dikkatli ama 30'u dikkatli değil lütfen siz de dikkatli olun aynı şey sizlerin de başına gelecek kediler çıkmış çünkü kedi köpek bizim gerçek yaşamda dostumuzdur değil mi hmm, yüzümüze gülen tipler işte bunlar bunlar bitti bu kadar bunlara karşı dikkatli olacağız sevgili terazi arkadaşlarım size burada iş hayatınıza dikkat veriyor. İş başvurusu da yapmış olabilirsiniz fark etmiyor aynı şey işinizi bozmaya çalışabilirler her türlü üstünüze buradan bir parça çekeceksiniz tamam mı sevgili arkadaşlarım adaletin terazileri bir türlü yüzünüze adalet gülmedi genel aşk hayatınıza terazinin genel aşk hayatına bakıldığında yüzde elli yüzde elli çıkmış burada yüzde elliniz memnun değil yüzde de evliyseniz de eks de olsanız pilotonik de olsanız ne olursa olsun barışlar çıkmış. Örneğin evli teraziler örnek veriyorum evli misiniz ya siz eşinizin kalbini kırdınız mesela yani ya da eşiniz sizin kalbinizi kırdı çok güzel barışlar var böyle bir şey çıkmış %50 memnuniyetsizlik arayış içerisinde %50'si süper çıkmış sizin ilişkinin geneli evliler tamamen süper çıkmış çok güzel daha da sürprizler gelecek geçmişin sıkıntılarının bir çoğunu geride bırakmış. Benim sevgili terazinin evli arkadaşlarım. Sevgililere gelince sevgililer iyi. Fena değil. Daha hatta böyle bir daha ileriye vadeli maceraya atılmak isteyenler var. Beraber artık evlilik isteyen terazide sevgililer çıkmış. O da güzel. O da çok güzel. Gelelim ekslerimize. Eksler. Terazinin eksleri sizin de yine aynı şekliyle tuhaf. Yüzde elli yüzde elli çıkmış. Çünkü ara bölünmüş. Sizin yüzde elli Eksleriniz sizden onay bekliyor canlar siz ise nasıl diyeyim böyle hatayı affetmeyen bir insan haline gelmişsiniz yüzde elliye söylüyorum bunu karşıdakiler onay istiyor ya sizde onay vermeyen taraf hayır ben seni istemiyorum ben artık hatam hata istemiyorum kabul edemem der gibi bir haliniz var arkanızı dönmüşsünüz. Burada da böyle bir şey çıkmış. Tabi barış yok mu? Barış da var. Barışanlar da var. Ben barışanı değil de barışmayanların kısmını daha çok göze takıyorum. Canlar. Oh. Terazi arkadaşlarımın platoniklerinin o kadar dengesi kaymış ki sevgili arkadaşlar. Platoniklerin aralık ayı içerisinde olursa da olur, olmazsa da olmaz der hale gelmişler. Bekarlar, sevgili bekar teraziler. Çok kısmetleriniz çıkacak çok sizlere bir alo diyenler veya merhaba diyenler veya çiçek uzatanlar baysınız ya da bayansınız çok talipleriniz var tam böyle yılbaşı arifesinde derler bizde hadi bakalım çok güzel aralık ayının geneline bakıldığında enerjiniz süper güzel yalnız böyle bir acı çekme durumlarınız var etki altında kalmalar böyle bir şeyleri düşünme acı çekme derken yanlış anlamayın Sevgi acısı gibi böyle bir şeyin etkisi altında kalmışsınız. Boynunuzu bükmüşsünüz. Öyle düşünüyorsunuz. Böyle bir haliniz var. Sevgili terazi arkadaşlarım. Sağlık fena değil. Sadece bazı terazi arkadaşlarım burada bir ilerden kuş kullanıyorlar. Sağlık açısından. Örnek vereyim size. Ay benim dün gece kalbim gece yatakta çok çarpıntı yaptı. Ay ben kalp hastası olmayayım. Mesela yani. Ay bugün benim... İşte gözlerim çok karardı. Ay ben tansiyon hastası mıyım ki acaba şeker mi var ki? Gibi böyle bir kuşku içinde sezmeye çalışacaksınız. Hemen hop hastaneye. Bence de onu yapın. Bence de onu yapın. Kötü bir şey yok merak etmeyin. Kötü bir şey yok. Kötü çıkmayacak rahat olun. Tabii öyle yoğun bakımda yatanlar onlar ben zaten konuşmuyorum. Onlara Allah şifa versin canlar. Benim gibi böyle evinde yerinde çoluğu çocuğu işinde gücünde olan. Arkadaşlarımıza hitap ediyoruz. Şimdi eğri oturacağız doğruyu konuşacağız değil mi? Terazi burcu %100 dört dörtlük sağlıklı dersek ne demiş oluruz? Tüpedüz yalan söylemiş oluruz. Gidin bakın bugün veya yarın gidin bakın hastaneye hastanelere adım atılmıyor. İğne atsanız yere düşmüyor. Hasta. Rahatsız. Değil mi? Ölçüyü kaçırmayacağız. Bitti. Ama kötü bir şey yok merak etmeyin. Canlar anlayın Şengül'ün ne demek istediğini Allah şifa versin. tabii ki de hastalarımıza. Burada gördüğüm güzel fena değil. Aylık bütçenizde de çok sürprizlerle karşılaşacaksınız canlar. Yalnız burada yine bir mesaj var. Mesaj yeni yıla yakın bir gece için bir dünya masraf yapma diyor sevgili terazi arkadaşlarıma. Gelirin azsa giderin çok olmasın diyor. ...ne mesajı veriyor... ...sadece sizlere vermiyor mesajı... ...bütün insanlığa veriyor... ...derler ki bizde sevgili terazi arkadaşlarım... ...çalışırken... ...yarın ölecekmiş gibi çalış... ...harcarken... ...hiç ölmeyecekmiş gibi harca derler... ...bunları unutmamak lazım... ...değil mi canlar... ...biraz öyle bir denge çıkmış sizde burada... ...bir akşam için... ...bütçemizi sarsmayalım... ...ölçüyü kaçırmayalım... ...onun dışında fırsatlar geçecek... ...elinize güzel çıkmış genel enerjinizde iyi sadece bazı gereksiz sizi hafif yollu sıkıntıya sokacak haberler alabilir bazı terazi arkadaşlarım onun dışında güzel fena değil fena değil dört dörtlük yaşantı zaten yok bakın burada da bir şeyler gelecek sizlere demek ki yeni yılda bir yerde ister istemez yine bir şansımız var değil mi sevgili arkadaşlarım zaten son ay son ay fazla dikkate almayın ben hiç aralığı dikkate almam hiç almam son ay ya önümüzdeki yıla bakalım önümüzdeki yıl bizi ne bekliyor ona bakalım sevgili arkadaşlar buyurun gidiyor sıkıntılar gidiyor ben artık böyle yapıyorum tutuyorum tutuyorum dökülmüyor peçete çekiyor sıvıyı çekiyor şimdi evet şöyle yapalım bakın şu görmüş olduğunuz yer benim adaletimin terazileri şurası ya bizim şu iç dünyamızdır ya da hane içimiz özelimiz tamam mı şu çevre dışarıdan gelecek olumlu ya da olumsuz etkileri bize gösterir sevgili terazi arkadaşlarım içimizin sıkıntılarını bakın nasıl atıyoruz geçmişten gelen sıkıntılar maddi manevi ya biz dikkatli olduktan sonra kim bize ne yapabilir ne gelirse Allah'tan gelir daha ötesinden bir şey gelemez sevgili arkadaşlarım sıkıntıları attık mı attık Aile içi huzur. Aile içi mutluluk. Aman Allah'ım karşılıklı. Resmen ailecek çoluk çocuk top oynuyorsunuz. Top. Ne kadar güzel sıkıntılar gidiyor. Sıkıntı yapmıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Yanı sırada. Şöyle çevirelim. Buyurun balıklarınızı görün. Şanslar geliyor. Var mutlaka. Kısmetimiz var sevgili arkadaşlarım. Kısmet var. Birleşmeler. Barışmalar. Her şey var ama şurada da bir şeyler var onlara da söyleyeceğim şimdi size her zaman her şey iyi gitmez. Burada güzellikler var barışmalar hop hop hoplamalar adında Z harfi olan S harfi olan L harfi olan terazi arkadaşlarım sizler daha erken diğer terazi arkadaşlarımıza nazaran daha erken zirveyi yapacaksınız feraha gideceksiniz çünkü harfleriniz çok belirgin çıkmış çok da haber alıyorsunuz güzel temiz haberler alacaksınız. Güzel kardeşlerim. Bu tarafta biraz hafiften sıkıntı var. Onları da görüyorum. Söyleyeceğim şimdi sizlere. Sevgili arkadaşlarım. Bu tamam. Sıkıntıları atıyorsunuz. Atıyor musunuz? Atıyorsunuz. Ardından balıklarınız geçecek. 3 tane de şans geçecek. Biraz küçük çaplı şanslar bunlar ama... Şansın küçüğü büyüğü olmaz. Güzel 3 fırsat elinize geçecek. Sevgili arkadaşlar. Bu arada bazı terazi arkadaşlarımın da... Ya duası kabul oldu ya dileği kabul olmuş. Adak, dilek, dua bunlar zaten... 3'ü de ayrıdır ama sonuç itibariyle aynı kapıyı açar. Fark etmez. Dua gibi, dilek gibi, adak gibi bir şeyiniz kabul olmuş. Yine 3 insanın yani %30'unuzun. Yüzde Bunu yüzdeleri aldığımızdan 3 kişi %30 kişi. Biraz azınlık ama olsun. Belki ondan biri sizsinizdir. Sevgili terazi arkadaşım gelelim sıkıntılı yere. Sıkıntılı yerde biraz yalan dolan görüyorum. Sevgili terazi arkadaşım size kişi... Diyebilir bakın ben size burada da taşınmalar çıkmış. Kişi size diyebilir. Ya o evden çık işte benim hemen yan tarafımda müsait bir ev var. Başka bir şehirde veya başka bir semtte olabilir bu. Gel çok uygun. Gel taşın benim yanıma diyebilir. Bakın bu yalan. Bu yalan. Orada sıkıntı sizi bekliyor. Bana sorarsanız gitmeyin. Kişi şunu da diyebilir. Gel ortak noktada anlaşalım. Gel benim şehrime taşın veya benim semtime taşın. Beraber iş kuralım. Bak 3 güne varmaz hani derler 3 güne varmaz der Hani 6 aya varmaz e, döneriz köşeyi derler ya. Aman aman aman sakın sakın. Resmen fare şeklinde çıkmış bakın size onu söyleyen biraz küçük arkadaşlar. Yalan var. Yalan var. Hiç gitmeyin. Yolda karanlık. Yani ne olursa olsun şu anki düzeninize en azından Aralık ayı içerisinde bozmayın. Burada yalan var. Pişmanlık da duyacaksınız. Yani gittiğiniz takdirde Bakın iki büklüm bir vaziyettesiniz. Farenin hemen arka kısmında. Bunu yapmayın. Zaten güzellikler hayatınıza gelecek. Buradaki mesajda iyi, iyi kötüyü bir an önce seç, ayrımını yap diyor. İyiyi, kötüyü. Yani karşınızda kişinin gözlerine baktığınızdan anlarsanız ne mal olduğunu, önce ayrımı yap diyor. Kötüyü bir kenara bırak, iyileri bir yana bırak. Lütfen güzel kardeşlerim adında S harfi yine Z harfi Y harfi A harfi olan arkadaşlarım evet sizlerin sizlerin de aynı şekliyle duası adak dilek olabilir üçünden biri kabul olmuş sevgili arkadaşlarım sizler de güzel yere doğru gideceksiniz lütfen yalanlara itibar etmeyin en azından Aralık ayı içerisinde ortak anlaşacağım ben taşınacağım ben işi yapmayın üzüleceksiniz. Benden söylemesi gitmeye kalkan arkadaşlarım için söylüyorum. Şeytan, şeytan, şeytan var. Evet. Sevgili terazi arkadaşlarım, güzel insanlar, teraziler buyurun. Evlilik, sahiplenme, maceradan söz eder. Ne güzel bir ailesiniz değil mi sevgili arkadaşlarım? Burada da gördüm. Bu ne? Bu işte bu. Bu sizi kandıracak. Yapmayın. Bunun aklına uyup şu tahtınızı bozmayın, tamam? Burada bunun işi ne? Kertenkele, bakın, fare. Ben burada fare gördüm. Buradaki kertenkele al birini vur tekine. İkisi de aynı mahluk. Bitti. Uymayacaksınız. Bakın ne güzel tutuculuk geldi size, sahiplenme geldi. Bunları bozmayın, yalancılara, üç kahçılara inanmayın. Aralık ayında sakın bir yere taşınmaya kalkmayın. Birilerinin aklına uyarak yapmayın bunu daha doğrusu ama arada kimse yoksa hiç kimse yok da örneğin karı koca anlaştınız bu evden başka bir eve taşınacaksın. Ha kaçırma o fırsatı işte bak fırsat o onu kaçırma ama birileri bunu size söylüyorsa sakın yapmayın yalan var benden söylemesi sevgili narin terazilerimi uyarmak şengülün işi. Biz sıralamada bile yan yanayız canlar. Sıralama derken üçlü sıralamada tabii ki burç sıralamasında yan yana değiliz de hava gruplarının sıralamasında hemen benim yanımdasınız canlarım benim kıyamam ben size. Ya gördünüz mü iş hayatında dikkatli oluyoruz dikkatli adamın elini ayağını bağlayı verirler değil mi? Adamın elini yanlış anlamayın biz de öyle derler canlar ben doğal konuşan biriyim. <gülüyor> adamın elini ayağını bağlayıverir düşmanlar ondan sonra işte böyle verirsiniz. olmaz dikkatli olacaksın az önce de dedim ben size oh, iş hayatında dikkatli olun çok fazla çıyanlar var şeytanlar var iş hayatınızı kıskananlar var sevgili arkadaşlarım sizleri ekmeğinizden mahrum etmek isteyenler var mahrumiyet bu bitti iş hayatı ekmeğimiz bizim başka bir şeyimiz olamaz tamam mı? benim sevgili terazi arkadaşım aramış taramış işini bulmuş şeytan ne yapıyor araya giriyor elini ayağını bağlıyor hayır sen o işe gidemezsin diyor gitmeyeceksin tam benim terazi arkadaşım güzel kardeşim dünya kadar mutlu olacak hayır diyor şu çıyanları görün çevrede çıyanları görün hemen sizi çevreye sarıyorlar bir yere çıkamazsın hiçbir yere gidemezsin nasıl bakın işte bunlardan. Gözümüzü dört açıp kurtulacağız. Kimin ne mal olduğunu öğreneceğiz. Nasıl öğreneceğiz? Dikkatli olacağız sevgili arkadaşlarım. İşimizi sıkı sıkı saracağız. Bitti Sarılacağız işimize. Bu da böyle bir uyarı. Yenilenelim. Gereksizleri bitiriyoruz. Yenileniyoruz. Tamam. İşte bu. Sahipleneceğiz. Kimi istiyorsak sahipleneceğiz sevgili arkadaşlarım bulamadık mı aradığımızı aramaya devam edeceğiz aşk hayatımız için söylüyorum aramaya devam ölüm kartı sizi korkutmasın yenilenmek demektir geçmişin olumsuzluğu bitti gereksiz düşünceleri bitiriyorsunuz ben ölüm kartını çok severim yenilenmek ya yenileniyorsun ardından ne yapıyorsun ama aileni sahipleniyorsun sevgili arkadaşım eksen barıştınsa barışını sahipleniyorsun sevgilini vesairenin sahipleniyorsun ya da ben şengül ben bekarım benim hayatımda hiç kimse yok dersen yenilendin akıllandın arayışa geçiyorsun arayacaksın arayan bulur demişler bitti tamam mı b güzel kardeşlerim bu kadar basit bakın sağlık içinde mücadele vereceksin ardından işte bu doyum geldi buyurun kendini seviyorsun evini sevmek demektir bu ama ben burada sağlık açılımı yaptığım için kendini seveceksin. Çünkü doyum geldi. Nasıl geldi? Burada da gördüm zaten. Ay bende kalp mi var acaba? Ay damar rahatsızlığım mı var? Tansiyonum mu var? Şekerim mi var? Bazı arkadaşlarım böyle bir sezmeye, kuşku duymaya başlayacaklar kendilerinden. Bundan dolayı ne yapıyorsunuz? Doktorlara, hastanelere başvuracaksınız. Mücadele edeceksin. Ardından doyum geliyor. Doyum geldi mi ne demiştim burada kötü bir şey çıkmayacak merak etme sevgili arkadaşlar. Doyum geldikten sonra kendini seveceksin buyurun. Kendini seveceksin kendini sevmekle de kalmayıp sevgili terazi arkadaşım mikroba yan dönüyorsun bak mikroptan kurtuldu. Bizi hasta yapan nedir? Mikroplar değil mi? Mikroba yan döneceksin. Kendini seviyorsun artık. Ardından güzelleşiyorsun bak değişiyorsun. Hadi bakalım verim geldi. Ah benim teraziciklerim. Daha ne olsun. İşte bu. Ne diyor meleğim? Sevgi yolla diyor. Önce kendimizi seveceğiz. Sonra dış dünyayı seveceğiz. Senin sevgin karanlığı aydınlatacak. Kalplere sevgi tohumları ekecek. Ve o sevginin pembe gülleri senin de kalbinde açar. Ailenin de kalbinde açar. Sevdiklerinin de diyor. Sevgili terazi arkadaşlarım. Ha. Evet. Aralık ayı. Açılımının sonuna geldik sevgili arkadaşlarım. Kapamadan öncesinde çay falı aşk hayatınız kanalıma da bekliyorum sizleri aboneliğe de bekliyorum sevgili arkadaşlarım şengülün sihirli falları kanalına da bekliyorum benim olduğum her yere bekliyorum efendim açılımımız tamamlanmıştır dilin kemiği yok demişler sevgili terazi arkadaşlarım bazen ben de pot kırabilirim farkında olmadan kırıcı konuşabilirim sürçeli ihsan sağ affola sevgili arkadaşlarım affınıza sığınıyorum herkesin affına sığınıyorum şöyle böyle söyleyebiliriz her şeyin hayırlısı olsun hakkımızda sıkmayın canınızı güzel insanlar ne gelirse haktan gelir değil mi sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımlarında tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın kocaman da öpüyorum adaletin terazilerini Hadi bay